Brooklyn Müzesi'nde bu inanılmaz maskeyi inceliyoruz. Maske boncuklarla kaplanmış. Bu maske, Kamerun'un Bamileke Krallığı'nda yaşayan, Fil kabilesi olarak da bilinen, Quazi kabilesi tarafından törenlerde ve danslarda kullanılıyordu. Kamerun, Orta Afrika'da yer alan bir ülke. Bu maskeyi plastik camdan yapılmış, gerçek hayatta kullanıldığı ve algılandığı, yani orijinal ortamından tamamen uzak ve hava geçirmez bir bölmede görüyoruz. Bu sadece maskelerin değil, kostümlerin, dansçıların, müzisyenlerin ve katılımcıların bir araya geldiği gerçek bir karnavalda kullanılıyordu. Bu karnavalda maskenin rolü sosyal uyumu överek kralı onurlandırmaktı. Bunun için de bu maskeyi hareketsiz ve donuk, sanki bir kıyafet parçasıymış gibi asılı görmemizin doğru olmadığını düşünüyorum. Orijinal ortamından alınan bu maskenin şimdi bu müzede ilkinden çok farklı bir ortamda ikinci bir hayatı var. Ama ne yazık ki İlk hayatına dair bilgileri ancak fotoğraflardan elde edebiliyoruz. Bamileki etnik grubu bu maskeyi kırmızı tüylerden yapılmış bir şapka, leopar postu ve tüm vücutlarını kaplayan bir kıyafetle birlikte kullanıyordu. Leopar ve fil fon adına kullanılan sembollerdir. Fon yani kutsal kral file dönüşebilirdi. Leopar ise yeri geldiğinde insana dönüşebilen bir hayvandı. Burada da bu kutsal hükümdarlığın bu güçlü hayvanların izlerini görüyoruz. Bamileke etnik grubunda bu maskeyi takanlar, kraliyet görevlileri, ünvan sahipleri, savaşçılar, güçlü şahsiyetler olabilirdi. Ve maskeyi taktıklarında kendilerini leopar ve fil ile özdeşleştirmeleri, kralın gücüne ve kralın hüküm sürdüğü dönemdeki politik istikrarına işaret ederdi. Bamileke kralı Fon, fil maskesi takmaları ve leopar postu giymeleri için sadece bu kabileye izin vermiş ve onlara otorite ve güçle alakalı bu önemli sembolleri taşımaları için güvenmiştir. Boncuklu maskede kendini tekrar eden şekil ikizkenar bir üçgen. Leopar postunun desenini andırıyor. Maske başlı başına bir sanat eseri. Görsel tasarımı ise enerji dolu ve dinamik bir hava uyandırıyor. Bu maskenin bir de bir performans ve dans sırasında kullanıldığını düşünün. Tüm o desenler, renkler ve özenle seçilmiş malzemelerle ortaya kralın gücünü simgeleyen görsel bir şölen çıkıyordur. Günümüzde Bamileke etnik grubu, Kamerun'da halen bu yıllık ritüeli gerçekleştiriyor. Yani bu gelenek hala yaşıyor. Ama artık savaşçılar yerine bu ritüele sadece kabilenin güçlü üyeleri katılarak geleneklerini onurlandırıyorlar.